Bugün 30 Mart 2023 Perşembe Jüpiter günündeyiz yengeç burcunda ilerleyen ay güne hassas ve duyarlı enerjiler verirken özel yaşam ev yuva aile güvenlik barınma beslenme gibi ihtiyaçlarımız da ön plana çıkabilir sabah saatlerinde ay koç burcundaki Merkür'le dik açı yapacak duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz sabah saatlerinde iletişim sorunları ve ulaşım problemleri oluşması mümkün yakın çevremiz ve aile üyeleriyle de bazı anlaşmazlıklar yaşayabilir duygu ve dürtülerimizi kontrol edip diplomatik davranmakta fayda var yakın ilişkilerde duygusal baskılar manipülatif durumlar artabilir ev ve kariyeri ait sorumluluklar da üzerimizde yük olabilir ruhsal ve bedensel kendimizi fazla zorlamamalıyız Yengeç Burcu'ndaki ay öğleden sonra 16.45'te Neptün'le yaptığı üçgen görünümün ardından boşluğa girecek. Ay günün geri kalan bölümünde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Önemli iş ve görüşmelerden uzak durup günlük rutinlerle ilgilenebiliriz. Duygusal hassasiyetimiz ve sezgilerimiz güçlenebilir. Ruhsal ve sanatsal konulara da daha fazla çekilebiliriz. Akışta kalıp dinlenmek, maneviyat ve tefekküre yönelmek de daha faydalı olabilir.